Koç Burcu erkeği tam bir maceracıdır. O kadar çok heyecan ister ki hayatında sıradanlık ve rutin hissiyle asla yaşayamaz. Her zaman heyecanı en üst seviyede yaşar. Böylece hiç canı sıkılmaz. Her zaman enerjisiyle dikkat çekmeyi bilir. Ayrıca pozitif bakış açısına da sahiptir. Sakin ve evde oturan bir koç erkeği görmeniz zordur. Aşk hayatı heyecanlı ve enerjiktir. Enerjisiyle hayata tekrar bağlanabilen bir ister asla sıkılıkan insan insanlarla birlikte olmaz. Akrep burcu kadını tam bir meraklı ve bilgiye aç olan bir karakterdir. Bu yapısıyla oldukça dikkat çeker ve gururu için herkesi silebilir. Bunun yanı sıra güzelliği ile gözleri üstünde toplayın, toplamayı beceren bir kadındır. Bunun için çaba sarf etmesine hiç gerek yoktur. Bu iki burcu uyumu ise imkansız bir birliktelik olur. Akrep burcu kadınının eve olan bağlılığı ile tam tersi olan Koç burcu erkeğinin maceracı karakteri oldukça problem çıkarır. Bu sorunların sadece başlangıcıdır. İkisinin farklı düşünceleri olduğu için birlikte olamayacak burçlardandır. Örneğin koç burcu erkeği olaylara daha çok sıradan bakarken akrep burcu kadını ise detaylar içinde boğulur. Bu durum iki burcu da sıkar ve bu ilişkinin yürümesi iki tarafa da zarar verir. Koç erkeğinin detaycı olmayışı ve özgür karakteri akrep burcu kadını çeleden çıkarır. Koç burcu erkeği kısıtlamaya gelemez. Akrep burcu kadın ise otorite kurmak için elinden geleni yapacak bir karakterdedir. Bu iki burç sonunda ayrılık kararı alır. İlişkinin ikisi de bu dünyaya fazla gelir. Çünkü ikisinin de öfkeli ve inatçı, savaşçı karakterleri vardır. Bu yüzden isteseler de istemeseler de sürtüşmeleri, tartışmaları uzun süre olur ve olacaktır. Akrep kadını için bu daha çok endişe verici bir durumdur. Çünkü genelde dilini tutamayan budur. Akrep kadını ne kadar derin ve duygusalsa, koç erkeği de o kadar katı ve duygusuzdur. Akrep kadını, koç erkeğinin fikirlerine saygı durmak zorundadır. Aksi halde yaşadıkları beraberlik ve mutluluk çok kısa sürecektir. Koç erkeği kendisine fazlaca güvenir. Bu açıdan akrep kadınında çok daha temkinli ve sakin bir karaktere sahiptir. Akrep kadını ise fazlasıyla hırslıdır. Bu hırs akrep kadınının yeteneğini ve enerjisini anlamsız şeyler için harcaması halinde ortadan kalkar. Bu noktada koç erkeği akrep kadınına yol gösterip kendini toplamasına yardımcı olmalıdır. Bu iki karakterin arasında bu kadar sorun olmasına karşılık aşkın da çok tutkulu yaşanacağını söyleyebiliriz. Su burçlarından akrep ve ateş burçlarından koç arasında doğabilecek herhangi bir ilişki ikili arasında kim ciddi sorunlara sebep olsa da uyumlu bir söz, ilişki söz konusu olabilir. Çünkü her iki burcun mensupları hiçbir şeyi gönülsüz yapmaz, aksine kuvvetli inançları ve çabaları sayesinde ellerinde olan her şeyi işlerinden gelerek yapar. Fakat her iki karakterde yeteri kadar çabalarsa eğlenceli bir beraberlik yaşar. Bunun yanında her iki burçta saldırgan ve kıskanç olduğu için birleşmeleri gereken noktanın sevgi olduğunu farkına varmaları gerekir. Ancak o zaman herkes tarafından ibretle bakılan bir çift olabilir. Akrep ve koç arasındaki ilişkinin aç noktası kimi zaman olumlu, kimi zaman olumsuz yerlere gider. Aralarındaki ilişkinin her zaman mutlu ve huzurlu olacağını söylemek zordur. Çünkü her iki burçta sürekli bir adım önde olma işgüdüsü isteği vardır ve bu durum çoğu zaman şiddetli kavgalara neden olur. Ancak doğru adımlar atıldığında ilişkinin başarılı olma ihtimali çok yüksektir. Akrep burçları çoğu zaman kadınlarına sadıktırlar ve onlardan da aynı sadakati isterler. Bu sadaketi karşılarında göremediklerinde Akrep burçlarında sonsuz bir kıskançlık başlar. Eğer Akrep burcu Koş burcuyla iyi bir birliktelik yaşamak istiyorsa sakın kat konusunda ketum olmamalı ve partnerini kıyafet, arkadaş, eğitim, iş, sosyal ortam gibi konularda kısıtlayarak hem kendini hem de onu kıskançlığa sürüklememelidir. Aynı şekilde koçta inatçılık ve dediğim dedik tavırlardan uzaklaşmalıdırlar. Daha geniş olmaya çalışmalıdırlar. Çünkü herkes hata yapabilir ve herkes kendi düşünceleri doğrultusunda haklı ve haksız olabilir. Bunun yanı sıra koç araştırmacı ruha, akrep burçları da yeniliklere açık ruha sahiptirler. Bunun yanında akrep burçları gösterişi sevdiklerinden dolayı her ortamda kendi asilliği ile ön plana çıkan koç burçları onlar için bu konuda biçilmiş kaftan olurlar. Ayrıca sosyal hayatta. Her iki burçta çevrelerinde oldukça baskın oldukları için bu charalarda birleşebilir ve oldukça eğlenceli zaman geçirirler. Akrep kadını tutkuludur ve kendine özgü bir cazibesi vardır. Çok güzel ve alımlı olan bu kadın erkeğin hemen ilgisini çekebilecek bir çekiciye sahiptir. Hoş, cazibeli ve etkileyici kadınlardan hoşlanan Koç erkeği bu güzel kadına kayıtsız kalmaz ve onunla bir ilişki yaşamak ister. İki burçta ateşi, tutkulu bir yapıya sahiptir. Bu açıdan bakıldığında akrep kadını ile koç erkeği arasında tensel bir uyum söz konusu olur. Ancak uzun vadede düşünüldüğünde bu ilişki biraz sıkıntı olabilir. Çünkü akrep kadını sorgulayıcı, sahiplenici ve kıskanç bir karaktere sahiptir. Koç erkeği ise dışa dönük yapısıyla çok fazla kıskanılmaktan ve kısıtlanmaktan hoşlanmaz. Dolayısıyla sevdiğini herkesten kıskanan bu kadın biraz çapkın olan bu adamı yorabilir. Bu durum koç erkeğin ilgisini kaybetmesine sebep olur. Sezgileri çok güçlü olan akrep kadını durumun hemen farkına varır. Aslında iki tarafta yalandan hoşlanmayan, dürüst karakterde insanlardır. Kıskanç olan akrep kadını koç erkeğine karşı kim besleyebilir? Ve mükemmel başlayan bu ilişki uzun vadede korkunç bir düşmanlıkla sona erebilir. Aynı şey koç erkeği için de geçerli değildir. Çünkü o ikinci bir karaktere sahip değildir. Sadece anlık öfkeleri vardır ve siniri saman alevi gibi kaybolur. Bu hususta akrep kadınına özellikle dikkat etmek gerekir. Anlaşmaları karşılıklı çabaya bağlı olan bu iki burcun fertleri çok çetin tartışmaları, zorlu ve dikenli yolları, karşılıklı anlaşmazlıkları aşarak ilişkilerini evlilikle taşlandırma kararı aldıklarında sonuna kadar birbirlerini evlilik önce sürede tanıdıkları için evliliklerini mutlaka devam ettirirler. Mesela akrebin saman alevi gibi olan öfke patlamalarına ve onun kıskançlık krizlerine koç erkeği sabretmeyi bilirse bu olur. Bunun yanında akrep de koç burcuna güvenmeyi öğrenir eskisi kadar da kıskançlık yapmazsa yine olur. Yani her iki tarafta ortak nokta olan sevgi, saygı ve güven konularında birleşmelidirler. Koç ve akrep ikilisi pek de uyumlu görülmese de ikili arasında aşılamayacak pek bir problem olmaz. Ancak akrep burcu için sadaka son derece önemlidir. Koç tarafı ise küçük kaçamakları, çapkınlıkları, flörtleri eğlenceli nitelendirir. Koç erkeği partnerini elinde tutmak istiyorsa... Onun gösterdiği sadakati göstermeli ve gözü dışarıda olmamalıdır. Eğer koç bağlanmayı ve sadık kalmayı beceremiyorsa ilişkinin başında veya başlamadan ne istediğine karar vermelidir. Bu iki buç arasında güzel bir arkadaşlık olması mümkündür. Çünkü iki tarafta uzun uzun dertleşebilir ve her şeyi çekinmeden birbirleriyle konuşabilirler. Akrep kadının çok meraklı ve sürekli bitmek bilmeyen karakteri başta koç erkeğine garip gelse de birbirlerini tanıdıkça arkadaşlıkları yoluna girer. Bunun yanı sıra aralarındaki arkadaşlık yalansız ve çıkarsız olur. Çünkü iki tarafta dürüsttür. Bu olumlu özellikleri uzun yıllar sürebilecek bir arkadaşlığa neden olabilir. Akrep kadını ile koç erkeği arasındaki iş ilişkisinde çok güzel bir uyum olacağını söylemek mümkün. Birbirlerinin eksiklerini tamamlayabilen bu iki buç ortak iş yaptıklarında başarısız olmaları mümkün değildir. Çünkü her ikisi de savaşçı özelliktedirler ve mücadele etmekten vazgeçmezler. Bunun yanı sıra iki tarafta hedef odaklıdır. Ancak bu hususlu ufak bir farklılık olduğunu söyleyelim. Akrep kadını daha emin adımlarla ilerler ve uzun vadedeki hedeflere ulaşmaya çalışır. Koç erkeğinin hedefleri ise biraz daha kısa vadelidir. Birisini gerçekleştirir sonra başka birine geçer. Yapılan plan ve projeler konusunda güçlerini birleştiren bu iki bur çok çabuk yükselir ve kısa sürede istedikleri yüksek mevkilere gelebilirler. Dürüst ve yalandan hoşlanmayan yapıları bu güzel ilerleyen iş ilişkisini daha da çok sağlamlaştırır ve mevkilerini büyütürler. Koç erkeği zaman zaman yengeç kadınının beklediği ilgiyi sergileyemeyebilir. Bu yengeç kadınının sevilmediğini hissetmesine sebep olur. Koç burcu erkeği kadına olan sevgi ve ilgisini göstermekten geri kalmamalıdır. Eğer bu durumu dengeleyebilirlerse bu beraberlik yaşanacak denebilir. Eğer yengeç beraberliğinden vazgeçemiyorsa partneriyle heyecan dolu maceralara atılmayı düşünebilir. Koç ve yengeç birbirlerinden farklı karakterler olduklarında ilişkinin başında biraz sıkıntı olabilir. Koç Burcu erkeği fazla duygusal ve romantik olan yengeç Burcu'na hayat uydurmakta zorlanabilir. Koç liderlik karakteri Burcu olduğu için ilişkide ipler Koç Burcu'nun kontrolünde olacaktır. Yengeç yönetiliyor gibi görünür. Bu ilişkinin gizli yöneteni kendisi olabilir. Yengeç Burcu derin bir duyguseline sahiptir. Onun bu duygu yoğunluğu Koç Burcu'nun sevildiğini hissetmesini sağlar ve böylece Koç Burcu da Yengeç Burcu'na güvenir. Koç Burcu ve Yengeç Burcu ikilisinin iyi bir ilişki ve evlilik hayatları olacağını düşünebiliriz. Bu iki Burç evine ve ailesine bağlı insanlardır. Bu Burçlar ilişkiye başladıktan kısa bir sonra evlenebilirler. Zaten oldukça romantik ve tutkulu olan Yengeç Koç Burcu da kendine benimsetebilirse birlikte iyi bir evlilik olabilir. Yengeç Burcu ve Koç Burcu ilişkisinde önemli olan ikilinin aralarındaki farklılıkları anlayıp aşabilmeleridir. Yengeç Burcu'nun morali bozulduğunda Koç Burcuna destek vermesini bilmelidir. Böylece birbirini tamamlayan insanlar haline gelirler. Bu iki burcun arkadaşlığı da şahane olur. Yengeç Burcu kadını evcümen ve iyi niyetli bir karaktere sahiptir. Koç erkeği ise dik başlı ve inatçı bir karakteri vardır. Bu gibi birbirlerine ters yönlerinden dolayı yengeç kadını ve koç burcu erkeğinin uyum ve mutluluğu yakalaması zor olabilir. Kendilerine, burçlarına has özelliklerinden dolayı sorunsuz bir ilişki yaşayamazlar. Bundan dolayı aralarında uyumu yakalayamazlar. Böylece de mutlu olamazlar. Bu iki burç bir beraberliğe başladıkları zaman kısa sürede bir birliktelikleri olur. Koç yengeç burcunun hassas karakterine dikkat etmesi gerekir. Terk edilme korkusu içinde olan yengeç burcu ailesine ve geleneklerine bağlıdır. Aile kurmaya ve çocuk yapmaya yatkındır. Bütün bu özelliklerin zıt olan Koç burcu, Yengeç burcunun neden sürekli ailesine ve evine zaman harcamak istediğini anlamak bilmek ister. Yengeç burcu genellikle geleceği ve evliliği hayal eder. Koç burcu bu kadar geleceği düşünmez, kısa vadeli ilişkileri tercih eder. Koç burcu hayatı kabul edebilirse oldukça renkli ve güzel bir beraberlik olur. Koç burcunun çaba sarf etmesi Yengeç burcunun hayat tarzını da anlaması gerekir. Her konuda iki burcun ortak bir şekilde birbirlerini dinleyerek anlaması gerekir. Bu iki burç birbirinden farklı iki karaktere sahiplerdir. Ama bu farklılıklar onların birbirlerini tamamlayamayacakları anlamına gelmez. Yengeç burcu duygulu, romantik bir duygu dünyası olan biridir. Onun bu tutkusu ve romantik tavırları mantıklı koç burcunun bile aklını başından alır. Yengeç burcu ailesine ve sevdiğine oldukça bağlıdır. En sadık burçlardan biridir. Onun bu sadakat duygusu kısa sürede koç burcunun güveninde kazanır. Koç ve yengeç burcu beraberliklerinde karşılıklı sadık bir çift olurlar. Çünkü koç burcu aradığı tutkuyu ve duyguyu yengeç burcunda bulur. Koç burcu duygusal değildir ama duygusal yengeç daha ilk dakikadan itibaren onun dikkatini çekmeyi başarır. Yengeç burcunun iş anlayışı koç burçlarının anlayışa benzer. Koç ve erkek birbirlerinin karakterlerindeki farklılıklara saygı gösterirlerse mutlu bir çift olurlar, ideal bir birliktelik. Yaşamak normal olur sayın arkadaşlar. Koç erkeği ve ikizler kadını birlikte çok eğlenebilirler. Koç burcunun enerjik karakteri hiçbir zaman yorulmak bilmeyen ikizler kadınıyla andan anlam kazanabilir. Bu ikili her şeyi beraber keşfederek yaşayabilirler. Duygusal ve savaşçı olan koç erkeği akıllı, mantıklı ve düşünsel ikizler kadını mizacı için fazla gelebilir. İkizler burcu kibarlığa, zarifliğe, yumuşaklığa, kültüre, bilgiye, bilime önem verir. Bu konularda biraz geri kalan koçlar sabırsız karakterleriyle bazen ikizler burcunu zorlayabilir. Koç burcunun gereksiz kıskançlıkları ikizleri çekilmez bir hale getirebilir. İkizler burcunun nazik yapısı koç burcunun daha sakin karakterine göre daha renkli olacak, ilişkiye renk katacaktır. İkizler burcu sosyal, hareketli ve renklidir. Koç burcunun buna anlaması gerekir ikizler burcu koş burcu ile ilgili olarak sürekli tespitler yapar sürekli onun hakkında düşünmeden kelimeler kullanabilir aceleci olmaktan kaçınarak kendinize vakit ayırmayı unutmayın ikizler burcu kim tutmadığı için uzun vadeli sorunlar yaşanmaz problem çıkarmaz bu ilişkinin veya burçların uyumu güzel olur Eğer bu iki çift birbirlerini bulduysa mutlaka bırakmamalı ve uzun soluklu bir beraberlik sürdürmeye çalışmalıdırlar bütün zorlukları çözmek için çaba harcamak gerekir. İkizler Burcu hızlı bir sosyal hayata sahiptir. Hareketli ve sosyal olan bu insanların hayatında uzun süreli birliktelikler yoktur. Bunun sebebi karşısındaki kişinin sevmediğini düşünüp ilişkiyi bitirmiş olabilir. İkizler Burcu duygularını göstermekte sıkıntı çeker. Genellikle çekici ve dikkat çeken kişiler oldukları için her zaman ilgi çekerler. Koş Burcu da daha ilk bakışta onun bu dikkat çekiciliğinden etkilenir. Eğlenceli ve dışa dönük bir karaktere sahip olan Koç Burcu, İkizler Burcu'nun en iyi anlaşacağı burçlardan işlerden biri olur. Her ikisi de sosyal kişilikler oldukları için birlikte iyi bir çift olabilirler. Koç Burcu liderliği simgeler ve gerek iş ortamında gerekse diğer ilişkilerinde ipleri elinde tutmak ister. İkizler Burcu sıkıldığını hissettiği zaman kaçabilir. O yüzden Koç burcunun ipleri biraz bırakması gerekir. Bu ikili hayatlarında birçok sosyal aktiviteye sığdırırlar. Her ikisi de hareketli ve enerjik kişilerdir. Bu ilişki için puan verecek olursak 10 üzerinden 8 verebiliriz. Bu ikili bulundukları ortamda ardından pardon, adından söz ettirecek bir beraberlik yaşayabilir. Renkli, hareketli, eğlenceli bir hayatı birlikte paylaşabilirler ve ilişkinler noktasında heyecan yaşayabilirler. İkizlerin konuşkan ve eğlenceli tavrı koçun heyecanlı tavrını tetikler. Koç erkeği ile ikizler kadını arasında yaşanacak en büyük sorun ise anlık yaşamayı seven ikilinin arasında ciddi gelecek planların kim tarafından yapılacağı konusu olur. Beraberliklerinde uyum yaşarlar ama evlilik gibi ciddi bir kurum içerisinde sorun yaşamaları mu muhtemeldir. Evlilik içerisinde önemli kararların verilmesi konusunda çatışma yaşanması muhtemeldir. Aşk uyumları oldukça yüksektir. karşılıklı aradıklarını birbirlerinde bulurlar. Heyecanlı, hareketli, uyumlu bir beraberliğin temelleri altıdır. Aralarında yüksek çekim bu uyumu daha da yükseklere çıkartabilir. Bu çiftin kariyerlerinde ilerlemekle ilgili problemleri olabilir. İkisi de enerjikliler ama başladıkları işi bitirmekte zorlanırlar. Birbirlerini bir şeye sonra başka bir şeye teşvik edip dururlar. Bununla birlikte beraber çalışmayan karar verdiklerinde güçlü bir ortaklık meydana getirirler. Çünkü bu birliklerin satamayacağı hemen hemen hiçbir şey yoktur. Koç burcu erkeği ikizler burcu kadınına bağlanmaktan, garantiler vermekten pek hoşlanmayan insanlardır. Birçok özellikleri birbirini tamamlar. İkisinin de bir şeyler öğreneceği beraberlikler yaşanır. Muhtemelen en büyük sorunları da güven eksikliği olacaktır.